Merhabalar merhabalar nabanzsiniz be kardeşler. Oldu oldu. Hey medical ya? Neyse bugün Türkiye ve Luxembourg maçı izleyeceğiz. 3 Çok lüks bir yer ya. Evet. Strikalar çok iyi, defans çok kötü. Neden? Luxembourg. Çok lüks hali yani çok pahalı bir looks amber amberian nasıl uç uç oldu geldi senin ne bakıyorsun yüzünü <gülüyor> Bu uzun mesafeli Uğurcan çıktı. Nasıl ya? Top gitti ya. Büyük bir Ama mesafeli O o Evet, hakemi O zaman penaltı. Penaltı vuruşu Şhtti buluyoruz Gol Cengiz. Sen nereye yapıyorsun? Hadi Enes. Hadi devam Ne yapıyorsun olur? Enes hangi takımdaydı? Çalı Kerem Enes hadi artık ya. Gol değil. Değil. Hangi takım? Hangi çizgiden ortaya karşısında geriye çıkardı. Orkun Bortu, pas, pas. Pas. pas. Kaka pas. Pas. Şey var. Aylesi. Şaşırmadım abi. Orta, kafa. Top Rodriguez. Sanchez. Eren, Eren'in ortası. Eren'in Pablo Sanchez gitti. <gülüyor> Borres şey yaptı ya? şey şeyi dünya. böyle. baktı. Cengiz Hemen cevap verdik. Nüksan 2-2. 39. dakika. 39. dakika. Keremden pas topa, top dışarıda. ki. Yani evet. Ne yapıyorsun? Eren Elmalı tek bir kafa Kerem. Evet. Canan'ın mesela. Exact evet. Canan'ın bireydi. Senin ortası kafa Enes Enes. Evet. Enes. Evet. Aa! Ah. Arkadaşlar Enes iyi bu maça göre iyiydi ama bence genç, genç. Aa, çok karşısında çizgiden çıkardı. Oo! düzgünden oh like just fresh but I Çok kötü. Demirhan nerede? Demirhan ne? ortaya çok iyi Nasıl atmadın? bas ya nasi gibi ya kabeci o perde morisi ah Kaiser sa bir kafa top çardı babace babaceci Boris wow ama <Gülüyor> hadi no yani bu şimdi konuşamayız öyle <Gülüyor> yani şey yok o tufan yoktu, çanallı yoktu, Demir yoktu. Yani, evet. evet. yani en önemli olan oyuncular yoktu yani. Böyle önererek hiçbir şey. Ama oyuncu, oyuncularını yani. ah, hiç beğenmedim. Neyse, Türkiye ve Luxemburg maçı evet. bir daha kısafar görüşene kadar Baş. Baş.